Bugün 14 Şubat 2023 Salı Mars günündeyiz Akrep Burcu'nda ilerleyen ay 2.51'de Plüton'la yaptığı açının ardından boşluğa girecek bu saatler içe yönelişler maneviyat ve tefekkür için çok uygun olabilir ay 4.31'de yay burcunda ilerlemeye başlayacak ay sabah saatlerinde kova burcundaki Merkür'le de uyumlu görünümde olacak bilim yabancı kültürler seyahatler medya akademik ve hukuksal kavramlar önümüzdeki iki gün daha fazla gündemimizde olabilir Sabah saatlerinde enerji ve motivasyonlarımız iletişim, seyahat, eğitim, yakın çevre ilişkilerine daha fazla odaklanabilir. Yazılı sözlü her türlü iletişim faaliyetinde daha aktif ve hızlı olabiliriz. Yaratıcı enerjilerle orijinal fikirler üretebilir, farklı konularla da ilgilenebiliriz. Bilim, teknoloji, uzay, astronomi gibi kavramlar da ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinde ise Ay, Koç burcundaki Jüpiter'le üçgen görünüm yapacak iyimser ve cesur enerjilerle uzak hedeflerimize, ideallerimize odaklanabilir, yeni deneyimlere hevesle yaklaşabiliriz. Din, maneviyat, yabancı kültürler, yayıncılık, seyahat ve eğitim gibi kavramlarda faaliyetler artabilir. Bu durum olaylara büyük pencereden bakmamıza, geniş vizyonlar oluşturmamıza da imkan verebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.